Selam ikizler arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız sevgili ikizler? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Aralık ayı genel yorumu yapacağım. Kahvem, tarotum, melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili arkadaşlarım öncesinde. Sizleri bunun hemen ardından oranında yıllıklarını, Aralık ayının yüklemelerini yapacağım sevgili arkadaşlarım. Çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Buraya bekliyorum, benim olduğum her yere sizlere bekliyorum. Neymiş? çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlar oranın yüklemeleri yapılacaktır şöyle önce aralığın yüklemesini yapalım değil mi aralığa bir bakalım aralık son ay benim sevgili ikizler arkadaşlarımın hayatında neler cereyan edecekmiş derken şöyle bir bakalım neyin nesi bu karmaşa şöyle bir bakalım sevgili ikizler arkadaşlarımın hala geçmişe dair sıkıntılarının bitmediğinin göstergesidir bu Söyle önce bir bakalım bir çevirelim sevgili arkadaşlar gözümüze ne takılıyor hmm, daha çok burada ağırlık sevgili arkadaşlar benim zaten ben fala bakarken öncelikle gözüme ne çarparsa ben oradan giriş yaparım gözüme ne takılırsa gözüme takılan balıklar oldu tabii ki karanlığın içindeki balıklar. Bu demek oluyor ki benim sevgili ikizler arkadaşlarımın para demektir. Balıklar para demektir. İş hayatımız, kısmetlerimiz demektir. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Benim güzel ikizciklerim onlar temiz kalpli insanlardır. Benim en iyi anlaştığım insanlardır. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Çünkü ben de hava grubundanım. Sizin. Hmm, evet sevgili arkadaşlarım. Tabi aralık yorumudur bu. Güzel insanlar. Sizin burada karanlığın içinde çok balıklarınız var. O nedir Şengül derseniz, bu nedir Allah aşkına sevgili ikizler arkadaşlarım, benim güzel kalpli ikizlerim, anlaşılır ikizlerim, onlara bu yapılır mı? Sizin daha çok iş hayatınıza saldırı var. Evet iş hayatınıza, lütfen sevgili ikizler arkadaşlarım, kariyer hayatınıza, iş hayatınıza ve aralık ayı içerisinde, çok saldırılar yapılacak saldırılar derken bu nasıl bir şey derseniz yalan dolan illa galaman Allah'ım düşürmeye çalışmak arkadan iş çevirmek çok çok çok çok oyunlar var. Sizin kariyeriniz sizin iş hayatınız çok kıskanılıyor sevgili ikizler arkadaşlarım baymayan hepinize söylüyorum bakın iş hayatınız istenmiyor bitti tek kelime bundan dolayı da sizin balıkçıklarınız karanlığın içine saplanmış benim sevgili ikizler arkadaşımın cüzdanına girmiyor ya da tam girecek karanlıkta bırakmışlar dikkatli olun aralık ayı içerisinde de aynı şeyler yapılacak sevgili arkadaşlarım ama şunu söyleyeyim size başarabilecekler mi? başaramayacaklar işin sonunda düşündükleri gibi olmayacak ama bunun için tabi ki bir mücadeleleri var pes etmiyor bu insanlar işin sonunda tabii ki de düşündükleri gibi olmayacak başaramayacaklar ne kadar başaramıyor olsalar da tabii ki siz bunu lütfen boş bırakmayın sevgili ikizler arkadaşlarım güzel insanlar evet çünkü çok balıklarınıza saldırı var burada iş hayatınıza çok saldırı var iş hayatında kıskanılıyorsunuz tek kelime bitti sevgili arkadaşlarım gelelim aşk hayatınıza aşkınızın İkizler Burcu'nun evli bekar platonik geneline İkizler Burcu'nun genel aşk hayatına Aralık ayında bakacak olursak sevgili arkadaşlarım nasıl diyeyim böyle kaybetmek istemiyor İkizler Burcu kaybetmek istemiyorsunuz sevgili arkadaşlarım mevcudunuzda kişi olabilir eskiler olabilir fark etmiyor sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz sahiplenmek isteyeceksiniz partnerleri kaybetmek istemeyeceksiniz böyle bir şey çıkmış genel olarak genel ikizler burcuna söylüyorum bay bayan diye bir şey yok genelinizde bu çıkmış evliler fena değil yüzde50'si o süper çıkmış yüzde50'sinde böyle bir pişmanlık bir hayal kırıklığı var Belki de aldatma Keşke yapmasaydım Örneğin ya da Keşke şu sözü söylemeseydim benim partnerim iyiymiş keşke işte şunu yapmasaydım gibi böyle bir hayal kırıklı bir pişmanlık durumları söz konusu olacak aralık ayı içerisinde o da %50 %50 çıkmış o da güzel pişman olalım Tabii ki yaptıklarımızda ne olursa olsun pişmanlık duyalım ama şansınız yok mu Tabii ki de var tertemiz balığınızı görün sevgili ikizler arkadaşlarım size de şans geliyor öyle yok evren bir taraftan yıkıyor ama diğer taraftan da kaldırıyor merak etmeyin burada da bu balığın da cinsiyeti çıkmış sevgili arkadaşlarım bilmiyorum söylesem ne kadar doğru olur çünkü tek bir cinsiyet çıktığı için bunu da söylemeyi doğru bulmuyorum şimdi bu cinsiyeti söyleyeceğim bu cinsiyet diyeceğim şanslı diğer cinsiyeti Aa, olmadı bak bu ben şanssız mıyım olmadı o da olmuyor söyleyeyim mi ya bayanlar canlarım benim ya ikizler bayanları bu kısmet daha çok size çünkü suratınız çıkmış, bayan şeklinde siz çıkmışsınız balığın içinde. Zaten Aralık ayı piyangodan şans gelebilir. Hiç beklemediğiniz anda yolunuza zengin bir kısmet çıkabilir. Zengin bir iş yolunuza çıkabilir. Çıkar da çıkar bayan arkadaşlarımız daha çok bu kısmetten yararlanacak. Söyledim yani ne yapayım şimdi görünce de söylememek de olmuyor. Madem işimizi yapıyoruz tam yapalım değil mi canlar ya olmuyor ki kişinin kısmetiyle oynamak da istemiyorum. Ama tabii ki bey arkadaşlarımız da şanslılar canım olur mu böyle şey sizlerde çok barış çıkmış sevgili bey arkadaşlarım. Evet akımınız var mutluluklar var eks partnerlerle barışlar çıkmış ortak nokta anlaşmaları çıkmış bekar ikizler sizlere de çok kısmetler çıkmış. Evet kaçırmayacaksınız hangisini gözünüz tutarsa hemen anlaşalım diyeceksiniz. Böyle bir şey çıkmış burada bir sahiplenme duygunuz olacak sizin. Aralık ayı içerisinde sevgili ikizler genelize söylüyorum mücadele çıkmış. Yapın bu mücadeleyi güzel dikkatlisiniz dikkatli de olmaya devam edin sevgili arkadaşlarım. Sağlık durumunuza bakıldığında sizin sağlık durumunuzda şöyle bir şey var hani kötü çıkmadı güzel sağlığınız güzel öyle ölüm bölüm gibi bir şey çıkmadı. Sağlığınızda sadece burada verilen mesaj şu. Kötü alışkanlığın varsa bırak. Bak kendine diyor. Sağlığına dikkat et. Böyle bir şey çıkmış burada. Sağlığınız için sevgili ikizler arkadaşlarım. Güç olarak ama az ama çok. Küçük çaplı da olsa yardımlar alacaksınız. Yardımlar göreceksiniz. Aile desteği var. Aynen öyle aile desteğiniz var. Beklentilerinize gelince onlar için bir miktar daha... Mücadele et diyor buradaki görüntü. Sevgili ikizler arkadaşlarım'a güzel insanlara bu sadece Aralık ayı yorumuydu. Ardından inşallah kısmet olursa demek var sevgili arkadaşlarım. 12 ay yıllıkları yükleyeceğim. Bakayım sevgili ikizler arkadaşlarımı 2020 yılında neler bekliyor? Sevgili arkadaşlarım evet böyle yapmayı daha uygun buluyorum. Mahfettim masanın örtüsünü sevgili arkadaşlarım tutuyorum tutuyorum akmıyor. Gidiyor bakın. Şu görmüş olduğunuz yuvarlak Ya bizim bu kısmımızdır iç dünyamız ya da hanemizdir Sevgili ikizler arkadaşlarım Gördünüz değil mi? Tabii bir anda sıkıntılar atabiliyor muyuz? Atamıyoruz İş hayatımızla alakalı Bir miktarda böyle ilişkilerinizin %50'sinde sıkıntılar mevcut olduğu için Yavaş yavaş yerinden oynattık sıkıntıları Bakın ailecek, çoluk, çocuk Sevgili arkadaşlarım Hemen yan tarafta Lay başladık zafera doğru gideceğiz değil mi? Sıkıntılar akımda akıyorsunuz sadece evlilerde bakın yan dönme durumu var yan dönülmüş tepe taklak olmuşlar çöpe doğru gidiyorlar İşte bunlar olmaması lazım bunun ne yapacaksınız Aralık ayı içerisinde sevgili ikizler arkadaşlarım bir miktar böyle pişmanlıklarını duyacaklar hem karşı partneriniz hem de siz Merak etmeyin orada da bir düzelme meydana gelecek hiç merak etmeyin çünkü çevre tertemiz çevre açık Yolunuz da açık gideceksiniz özellikle de adında F harfi olan arkadaşlarım çok güzel anlaşmalarınız olacak sizin özellikle de aşk hayatınızla güzel anlaşmalarınız olacak güzel kısmetler yolunuza çıkacak çıkacak da hemen tepenizde de sevgili arkadaşlarım küçücük bir şeytan çıkmış boynuzlu bir şekilde onu aldırış etmeyin etmeyeceksiniz de aranıza giremeyecek girmeye çalışacak aranıza giremeyecek Çünkü kafaları birleştirmişsiniz tertemiz yere doğru gideceksiniz bakın tertemiz yere doğru gideceksiniz Sevgili ikizler arkadaşlarım ne zaman gideceksiniz efendim İki ay sonrasında yavaş yavaş sizin hayatınıza ferahlıklar gelmeye başlayacak çünkü ikiniz dahi ters dönmüş ama temiz çıkmış merak etmeyin Oturuyorsunuz tahtınızda Çok güzel sürprizler gelecek Sevgili arkadaşlar Zafer yapmaya çalışacaksınız Evren tarafından da korunuyorsunuz Güzel kalpliler İkizler Saf demek kötü bir şey değil benim için de derler Saf o derler Temiz düşünür derler Sevgili arkadaşlarım saf demek salak demek değil Saf demek berrak demek Temiz insan demektir İkizler temiz kalpli insanlardır Saf insanlardır ne kadar güzel niyetlerimiz kalbimizden geçenler temiz mi İşte bu berraklık demektir saflık demektir benim güzel insanlarım evren tarafından da, da korunuyorsunuz ne kadar güzel mistik güçler var çevrenizin farkında değilsiniz korunuyorsunuz ferahlık gelecek şans gelecek hiç merak etmeyin sadece iş hayatı ile alakalı çok dikkat edin diyorum sevgili arkadaşlarım ikizler arkadaşlarım iş hayatında çok kıskanılıyorsunuz. Maalesef çok kıskanılıyorsunuz. Tamam. Dikkatli olun. Baya bir mücadele edecekler. Sizleri düşürmek için iyi yere gitmenizi hiç istemeyenler var. Haberiniz olsun. Ama dikkatli olursanız adında Ş harfi olan, S harfi olan arkadaşlarım, K harfi olanlar, L harfi olanlar sevgili arkadaşlarım sizler biraz daha erken Murat'a doğru gideceksiniz çünkü sizin harfleriniz tamamen yukarıya feraha çıkıyor sırayla çıkıyor bir anda değil aynı anda aynı günde mümkün değil bu sırayla sıralanmışsınız sırayla çıkıyorsunuz benden söylemesi ve bu arkadaşlarım samimi söylüyorum 5 ay sonrasında Murat sizleri bekliyor bu harftekilere söylüyorum hemen yanınızda 5 sayısı belirmiş güzellerim benim merak etmeyin çok güzel şeyler sizleri bekliyor bakın burada da mesaj resmen çıkmış dikkatli ol ikiz diyor İkiz dikkatli ol iş hayatını taruman tar edecekler lütfen diyor senin iyilerin yatay vaziyette olmasın ayağa kalkmasını istiyorsan dikkatli ol diyor dikkatli iyi harfleri sevgili arkadaşlarım öncelikle bizlere ne der çok güzel yılbaşı kutlamaları barışlar karşılıklı danslar var şu yan tarafta ah benim canlarım i harfi bizlere öncelikle kariyer hayatımızdan söz eder sevgili arkadaşlar i'ler bu şekil dik ise yanlış anlamayın ki bunu böyle göstermek durumundayım sizin iş hayatınız kariyeriniz güzel gidiyor güzel yere doğru gideceksiniz demektir bu şekilse tepe taklak kötüye gidiyor demektir yatay vaziyette ise bozmaya çalışıyorlar demektir güzel kardeşlerim dikkatli olacağız hafif yatay vaziyette çıkmış ne yapıyoruz onları dikleştireceğiz bazen bir şeyler yapabiliyoruz değil mi canlar Oo, bakın canlılık geliyor yardımlar geliyor güzel kardeşlerim haberler geliyor ah ah ah ah benim ikizlerim ateşlerden canlanacaksın hadi bakalım ama nasıl olacak bu dikkatli olarak olacak salmayacağız salmıyoruz çünkü kadersel olarak değişime gideceğiz sevgili arkadaşlarım şansa gideceğiz bakayım 2020 yılı ne gösterecek sizler için şu an burada değil daha sonra açılımlarımda evet gördünüz mü iş hayatı dikkatli ol diyor dikkatli dikkat kartı geldi buyurun şeytan girecek diyor durmazlar ondan sonra diyor şanslı yere doğru gideceksin çünkü neden Geçmiş hatalarını göz önünde bulundur. Kime yüz verdin? Kimleri dost annettin? Kimleri hayatına aldın? Kimleri iş hayatına aldın? Onlar şeytan. İş hayatıyla kazancınla arana girmeye çalışan şeytan. Dikkatli ol diyor. Şeytanı kovacaksın. Geçmiş hataları göz önünde bulunduracaksın. Köstekçin kim? İstemeyenler kim iyi olmanı? Kazancını istemeyenler kim? Kariyerde yükselmeni istemeyenler kimse dikkatli olacaksın. Ancak şeytanı öyle kovarsın. Ondan sonra diyor ki denge kartım şanslı yere gideceksin diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarıma iş hayatlarında. Hepsi içinde dahi çalışan çalışmayan iş arıyorsun. Hiç fark etmiyor. Sevgili arkadaşlarım dikkatli olacağız ardından bakın ne yapıyorsunuz? Çok fırsatlar yakalayacak sevgili ikizlerin bekarları yakalamaya da çalışacaksınız bakın sıkıntılar neyse askıya alıyorsunuz ardından enerjiye karşılıklı çekimler başlıyor aşk hayatınızda fırsatlar yakalayacaksınız yakalamaya da çalışacaksınız sevgili ikizler arkadaşlarım aşk hayatı da güzel hadi bakalım sağlık geriye bakacağız ne yapacağız sevgili arkadaşlarım geriye bakış yapacağız Kötü alışkanlıklarımızı bırakın diyor burası. Evet, sigara, alkol mu kullanıyoruz? Sağlığımız zararlı. Mide bulantılarımız mı var? Kendimizi kırgın, keyifsiz mi hissediyoruz? Bununla alakalı mücadele edeceğiz. Savaşı geride bırakacağız. Savaşacağız önce. Savaşı geride bırakıp. Geriye bakış yapacağız. Nerede benim o eski hasta hallerim? Ben yenilendim artık. Diyeceksin diyor sevgili İkizler arkadaşlarıma ama benim sevgili ikizler arkadaşlarım diyor ki ama ben kötü alışkanlıklarımı bırakamam ben gerekirse yani buyurun işte aynısı nasıl çıktı burada yanlış anlamayın ben de yaptım aynı şeyi belki de hala yapıyorumdur kim bilir ben ne yazık ki. Kötü alışkanlığımı bırakamam. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım sigaramı bırakamam. Ama illa da bu gerekiyorsa onun için ben yalan söylerim. Bıraktım derim ama sıkı sıkı tutarım bırakamam. Olabilir olur. Olur sevgili arkadaşlarım. Kapatıyorum üstünü hadi tamam sıkı sıkı sarılalım. Tamam. İyi öyle olsun. Ah canlarım benim. <gülüyor> Çünkü ben de yapıyorum aynı şeyi. <gülüyor> Demiştim burası size. <gülüyor> kötü alışkanlıkları bırakın diyor <gülüyor> bırakamıyoruz sevgili arkadaşlarım bırakamayız Sım sıkı tutalım bırakamayız aman aman aman ne diyor melek ah ikizler ah senin dünyadan haberin yok diyor ne kadar düşmanın da olsa ne kadar bazen aşk ilişkilerinde anlaşmazlık da olsa ne kadar kötü alışkanlığını bazen bırakmak istemeyip sıkı sıkı sarılsan da ya sen sıkma canını, güvendesin diyor. Ne demiştim az önce, mistik güçler tarafından korunuyorsunuz be güzel insanlar. Güvendesin, bitti. Ah be güzel insanlar, güzellerim benim. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesin. Şimdi her zaman bitti. Bu kadar basit. Aralık ayı da çok güzel çıktı. Biraz iş hayatına dikkat ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Tekrar hatırlatıyorum. Aşk hayatınızın incelikleri için oranında da yıllıklarını yükleyeceğim hemen bundan sonrasında. Sevgili arkadaşlar Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Sürçeli ihsan ettim. Sağ Dillerimiz bazen her yöne gidebiliyor. Sevgili arkadaşlarım. Kimseleri kırmak, incitmek, üzmek istemem. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum hocamımda öpüyorum. İyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle tekrar karşınızda olacağım. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Hadi bay.